Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz yeni bir videoyla karşınızdayım öncelikle herkese iyi hafta sonları diliyorum bugün oyunda YKS mapte bulunan Artvin'den yapmış olduğumuz yeni yapmış olduğumuz yozgat'a doğru bir sefer yapacağız öncelikle neden durduk yere yozgat yaptık onu bir açıklık getirmek istiyorum ekibimizde otobüs kaplamalarımızda ee, yani biz hani çok büyük Yardım Yardım olan hani takım lideri Takım kaptanı diyebilirim bu konuda BB adres arkadaşımız Abdülkadir arkadaşımız selamlar olsun buradan BB ee, adres arkadaşımızın Memleketi Bizim otogarları çizen Fatih arkadaşımızı Böyle arada sıkıştırmış Ona En altından bizi Yozgat otogarını biz Bizde hazır yapılmış otogar varken Eee Yozgat'ta da aradan çıkartalım dedik. Bu sebeple hani Marmara'da çıkarken bir anlamda ortada bir Yozgat çıkmış oldu. Böyle değişik değişik sürprizler gelebiliyor arada bir. Şu an altımızda Travego Special Edition'ın 15 CHD modelimiz var. Şu an otobüsün üzerinde bulunan Artvin ses kaplamasını ise Abdullah Zengin arkadaşım benim özel talebimle kendisine teşekkür ediyorum. Gerçekten tutmuş oldu. Şimdi çok fazla zaman kaybetmeden Otogar'a doğru geçelim. Oradan yolcularımızı alalım ve e, Yozgat'a doğru Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun muhteşem manzarasında gidelim. Ee, şimdi e, Artvin Otogar biliyorsunuz oyunda standart Otogar olarak var. Biz tabi bunları artık hani güzelleştiriyoruz oyunda. Geçici Otogarlar oldu. Mesela şu an karşımda bakın Otogar tabelasını görüyorsunuz. Bu geceleyin aynı zamanda ve hani haritada M tuşuna bastığınız zaman ya da işte görev ikonunda bizim e, otogar şeklimizin şekli yani firmanın ismi gibi düşünür. Bakın tam karşıda yine var. Ve birazdan göstereceğim. Şöyle göstereyim size. Kocaman bir otogar yazısı var. E, şu sol tarafta bakın bir tane zıplayan bir tane ee, hani oyundaki kalsa dorse var. Bunun sebebi dorsenin şey otobüsün modlarındaki fiziklerden etkilenmesi. Bazıları sallanıyor, bazıları sallanmıyor. şöyle peronumuza doğru girip yolcularımızı alalım. Biraz daha gitmemiz lazım. Evet, aynı. Kapılarımızı açalım. Şimdi şöyle göstereceğim size. Yine gelip burada T tuşuna bastığınızda hem oyuncu bir mod yazıları hem de yolcular kaybolmuş olacak arkadaşlar. Kapılarımızı kapatalım. Evet hazırsak seferimize başlayalım arkadaşlar. Bakıldı. Birinci peron olunca biraz buradan hani geri geri çıkmak zor olacak. O yüzden ileriden dönüp gelmek en mantıklısı. Nereye takılıyorsun? Sevgili otobüs. Ne? Evet, orada bir model var sanırım. Ufak bir takılma yaşadığına. Evet arkadaşlar. Şöyle otogar modelimizi dışarıdan bir daha göstermek istiyorum size. E, Ufak tefek süslemeler yapıyoruz. Bunlarla e, birlikte. Yani sizlerin kullanımını açacağız. İnşallah kısa bir süre sonra şeye kavuşmayacak. Sizi bir de hani diğer görevleri göstermek istiyorum. Yani hangi illerde olduğunu hani görün diye. Mesela otogara geldiğinizde Bakın şu an Artvin Hatay arası Artvin Sakarya arasında Artvin Antep Artvin Bolu Artvin Şanlıurfa ve Artvin Diyarbakır hani Bazı illere e, hani koymaya çalışıyoruz otogarları Size verdiğimizde de bütün illerde otogar olacak oyunun standart otogarları Bizim yaptıklarımızı zaten biliyorsunuz Yine bugün yolumuz biraz... ...böyle hani tek şeritli artı... ...biraz zorlu geçecek yollar. Şu an oyun saatiyle sabah 8.30 arkadaşlar. Karadeniz'in bu tarafı gerçekten güzel. Hani bu ara yolları değiştirmeyebiliriz hani. Benim bayağı hoşuma gidiyor. Şu sağ taraftaki manzaralar birazdan göreceksiniz görecektiniz? Akarsu boyunca gideceğiz. Gerçekten güzel manzaralar var. Bir önümüzde birkaç tane otobüs alırsak çok daha hoş olacak. Karşıdan Safiri pass geliyor. Yani yollarımız oldukça dolan başladı. Şöyle hani haritamızı ufak bir yöresin. zaten hani bildiğiniz yollar zaten. Bildiğiniz yollar çok fazla bu tarafta oynuyor musunuz bilmiyorum. Şimdi yaklaşık olarak 870 kilometre bir yol gideceğiz. Durdu. Allah'tan. Bu araba tırların arkasında bu yokuş bitmez yani. Tamir ya, niye takıldım burada? Yani burası baraj yolu Buradaki yollar oldukça zorlu arkadaşlar Şey, sağ camdan geri görüyor yani, Turizma yeni dönüyor biraz be, biraz biz beklemedik tamam gece bu yollar oldukça tehlikelidir arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Birazdan daha efsaneleri geliyor. partında, hani size vereceğimiz ilk partta e, şimdi Tekirdağ, Edirne otogarları, İstanbul Esenler otogarı, e, Bolu, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Ankara yani Aşli, Yozgat. E, bu otobunlar hani birebir otogarları yapıldı, illerde yapıldı aynı şekilde. E, gayet de güzel oldu bence bizce Yani önceden otogarlar var, yolcu modları var zaten biliyorsunuz bütün Peronlardan alıp bindirme indirme var. Muhteşem manzarada geldik. Ee, şimdi bunların testlerini zaten yapıyoruz. Ee, eklememiz gereken bazı yerler var. Onları ekliyoruz. Bir yandan yapıyoruz bir yandan test ediyoruz. Kendi içimizde de arkadaşlarımız sağ olsunlar test ediyorlar. E, Multipayler desteği zaten biliyorsunuz var. O konuda sıkıntı yok. Mekan sıkar ya. versiyondan sonra ikinci versiyonda Karadeniz bölgesine geçeceğiz arkadaşlar. İşte bu sahil hattından yani Batum sınır kapısına kadar hani sıfırdan yapılacak. Gerçi hani bu bu taraflara kadar gelir mi bilmiyorum. Şey i̇şte, hani yine yapılacak bir 5-10 tane elimiz var. Şu an hani hazırda bitmiş olan otogarlarımız e, Bartın, Karabük Zonguldak zaten aktarmalı Zonguldak var. E, oyun da hazır şu an. Yani oyun aktarıldı. Zonguldak Otogar. E, Bartın var, Karabük var. E, bunların hepsi hani modellemeleri bitti. Ama tabii hiç herhangi oyun aktarma olmadı. Oyun aktaran bu arada e, Umut Can arkadaşım. Hem harita adam, hem harita yapıyor, hem modelleri oyun aktarıyor. Daha ne yapsın ya? Hani böyle diyoruz ki, umut şu model lazım. Tamam abi diyor, 5 dakika sonra, bir saat sonra örnek verir, model hazır. Yani Samsung, umut birlikte Blender programını, hani bu haritadaki bazı şeyler Blender programından yapıyoruz. Ee, Blender programını öğrenmemizle birlikte, Hani ikimiz birlikte. Tabii onu o çok daha profesyonel aşamada. Bir ee, Şey olarak hani haritada son hani bir ay, bir buçuk ayda yaptığımızı, hani bir yılda yapamadık yani, öyle söyleyeyim size. Yani. Bazı model modeller olmanca çok fazla ilerleme olmuyordu. Ama şu son 1-1.5 bir, bir ayda yaptığımızı 1 yılda yapamadık. O kadar net. Evet, şurası da bakın manzara çok güzel arkadaşlar. Sanki böyle göle girecek. Yani şey akarsuya baraj gölü burası. Yani baraj gölüne girecekmişiz gibi. Orada Türkülerimiz de yavaştan verelim artık. Çok bekledik bile. İnşallah benim sesim bastırmaz Türküler yine. Senin elinde gizli gizli yaşın dökülmektedir. Gizli gizli yaşın dökülmektedir. Dile destan oldu zalimek. Salim dilinden akar göz yaşları dökülmektedir akar göz yaşları. Düşündükçe ömrüm sökülmektedir. Düşündükçe Sağlı sollamanın kralıydı biraz önce. tam <gülüyor> Karadeniz bölgesinden arkadaşlar Doğan doya geçtik artık böyle yolcularımızla ilgili size göstermek istiyorum yani bir hani şey olarak da gıcinde Erzurum Erzincan istikametine döneceğiz. Sonra Sivas. İlimizin civarlarından Yolgat'a doğru geçeceğiz. döndü. Sanki böyle daha iyi oldu bir sesim. Biraz yükselttik. İki iki parça gerçekten güzeldi. Evet, Erzurum'a Erzurum geldik otogara otogar olabileceğiz arkadaşlar. Daha burası henüz yapılmadı. Bakın <Gülüyor> otogar sağımız hemen, şöyle göstereyim. Ama bu otogar değişecek tabi. Hani kullanacağımız otogar da bu değil. Yani geçiş otogarı da bu değil, bunu da değiştireceğim. İlerde hani yolcu modlarını ayarlamak bana ait, benim görevim. Hani yapabildiğim kadarını yapacağım. Genel olarak da hepsini yapmaya çalışacağız. Mühentlil sesini kaçırdık ya. Otobüs iyi gelen orada kesin mühentlil sesi gelmiştir. Buradan sadece Zigan'a Zigan geçirdiğinden geçip Trabzon'a doğru gidiyoruz. O Zigan'a da gerçekten çok güzel hazırlamıştı. Yani YKS'nin özellikle Karadeniz'e verdiği değer çok önemli çünkü ekibin yarası Karadenizli. Nasıl güzel yapmasınlar. Değil mi Doğukan? Şehirleri biraz birbirine benziyor ama sizin gibi sizinki bondan hani biz hani zamanla tek tek tüm Türkiye'nin otogarlarının gelmesi arkadaşları benim öngörüm olarak hani 5 ya 5 6 yılda çok rahat bulur herhalde. O zaman daha tabii ekip hani yeni katılanlar olur mu olmaz mı bilmiyorum. Benim yaşım 38. 38 daha değil pardon 37. E diğer arkadaşlar var tane i̇şte hani askere gidecekler üniversiteye gidecekler evlenecekler bakalım geleceğimizi neler bekliyor bir birlikte göreceğiz. kamerası ve manzara herhalde hoşunuza gidiyordur bu açı. Hani otobüsün kabinini, öndeki manzarayı yaşayabileceğiniz en güzel açıyı sizin için bulmaya çalışıyorum. Erzurum'a doğru, pardon Erzincana geldik. Erzurum'dan biraz geçmiştik, Erzincana geldik. 10 diye basıyorlar fırını. 57 bir bastı fırını. 60 plakalı Mondeo. Şimdi bak yine asılacak fırını 50 yazdığı için. Gelmişti yine durmuş. Hiç tak mesafeyi bırakmıyor Mercedes ya. Rakip yaratmaya çalışıyor Adam Jack diye ya. Geçenki videoda polisi sür sürükleyip götürmüş. Yani sağ, otobüsün sağını sonunu göstereceğim diye. Hayırlısı bakalım. Ve buradan tekrar Erzurum verdim arkadaşlarımıza çok çok sevgiler saygılar gönderiyorum arkadaşlar. Çayımız da bitmiş. Muavin arkada uyuyor. Sefere başlamadan bir bardak çay verdiler. Tamam. Başka bakan yok artık. Yol çalınması arkadaşlar. arkadaşlar. aynalar silme geçiyor. Özellikle şu dönme yerlerde. Yürü hadi da saat seni bekleyeceğim ya. şehir otobüsünün kaplaması da çok daha yak Kapadokya bölgesi. Onların kaplamalarını da çok beğeniyorum. Şimdi yeni turizmi yapmışlardı ama kim yapmıştı hatırlamıyorum. Yani hmm. manzara çok güzel yani gerçekten de. Otobüs süslemesi. yeni turizme de bayağı yakışıyor. Bu yolu hep niye kapatıyorsunuz siz ya? Geçen de bu yol kapalıydı. Mecbur <Gülüyor> yanınızdan geçeceğim. Hani. Burası yok. Benim yok. kesin bir şey var da daha önümüzde çıkmadı. Yağmur durdu. İzlediğiniz İzlediğiniz <gülüyor> için bu Evet arkadaşlar Sivas'dayız Aşk sevdası geldi coştum, aşk sevdası geldi coştum Akanırmak gibi taştım Şükür yarime kavuştum, bakışları pek hoş idi Bakışları pek hoş idi Şükür yarime kavuştum şükür yarime kavuştum bakışlar pek hoş idi Bakışlar pek hoş edin. Evet arkadaşlar şu gördüğünüz sağdaki tabelaya bakın. Oyuncumuz biz... bir motor bekafetinde ödlanmış olacak. Oyuncumuz bir sorumluluk alın diyor. Yani bunun anlamı hani e, bu aşamadan sonra oyuncumuz biz map başlıyor anlamına gelir. Hani bunun aynı zamanda karşı tarafında da e, bunun bittiğini gösterir şu karşı tabela var. Yani buradan itibaren Yozgat'a doğru değişim başlıyor. Önce otogara gideceğiz. Otogarda size göstereceğim. Ee, hani Yolcunacağım. Ondan sonra haritayı gündüz alacağım. Yozgat'ın böyle, zaten bir ana yolunu yaptık her yani şeyi olarak. Ana yolda bir e, tur atacağız. O Yozgat'ın çok güzel bir, e, hani 4 dört yol diye bir yer varmış. Hiç çekmedim ama dört yol diye bir yer. Orada, e, hani çok güzel bir e, ay yıldız e, modelimiz var. O motor arkadaşımızın hazırladığı. Onu da sizlere göstereceğim. ve kenar itemlerden alıcıdır. Hani biraz hani şeyde değişiklik var. Karşıda yol yap bakın görmeye başladı arkadaşlar. Bu hani kartondan polis tabelası var ya hatırlıyor musunuz? Tam sağımızda, yani, ger şey yani gerçek dilene gerçek polis değil. ince kartondan hani olarak yapılmış o polis arabasından o yine bunu da aktardık. Bu da tamamın Umut arkadaşımızın eseri, o yine oyunu hazırladı. İşte bakın Yozgat'a gelmeye başladık hani sağlık solda şehir oldu. belli olur şuradan sağa doğru geçeceğim Yozgat girdik bakın şu karşıda kırmızı bir tabela var otogarın tam yanında y Yimpaşa AVM varmış ee, onun tabelesi oluyor aynı zamanda önce şuradan bir yakıt alalım da de yolda kalmayalım Havada kalmış. Hemen depomuzu full diyelim. Tabi doların, euronun eski fiyatından buralar hep. Bahsettiğim Yipas abime, tam otogarın yan tarafında yanıyor. Biz şuradan sağ taraftan otogara gireceğiz. Hemen sağımızda otogar var arkadaşlar. İndirme ferandası orada bakın. 3. feranda beyaz şey, beyaz çekirdeği bekliyor. şeyin arabanın. Huzur şehri Yozgat'a hoş geldiniz. Otogar'ın şeyinde yapımında gördüm. Hani bir led tabela vardı arkadaşlar. Orada yanıyordu. Yani ışık olarak. O yüzden Huzur hani şehri Yozgat'a hoş geldiniz diye yazmış olduk. Şöyle perona dik yanaştığınızda Biraz fazla yanaştık Gittik evet. Kapılarımızı açalım da Yolcuları indirmeyi yapmayalım. man T tuşuna bassınız arkadaşlar Yozgat. Yani geldiğiniz otogarda yolcularınız oyunda inmiş olacak. Burada hani eğer yeni yük almak isterseniz hani buraya tıklayabilirsiniz. Ee, ya da hani devam edip hani şehirde gezebilirsiniz. Şu an ben sür diyeceğim tekrar. Evet şu an otogarımıza gelmiş bulunuyoruz. Şöyle şimdi sıfır kamerasına geçeceğim arkadaşlar tekrar size şöyle e, bahsettiğim Yimpaşa abim yani otogarın hemen çevresinde Buraya bir servis koyduk arkadaşlar F7 kamerası F7 ile e, yani servis ettiğinizde sizi buraya getirebilir ya da normal şehir içindeki otogara otogar diyorum özür diliyorum e, mevzu yere götürebilir Yozgat şehir arası otobüs termalığı tamam Bir de burada BBA reklam panomuz var. Arkadaşlarımızın kendi adına yapmış olduğu panel. Önce gece şöyle bir manzara göstermek istiyorum size. Şu mavi tabela mı sarı yeşilden dolayı yeşilmiş gibi görünüyor. Burası aslında dört, dört yol kaşığı ben üç yol kaşığı olarak hazırladım burayı. Ee, bu model de yine salsun Umutcan arkadaşımız tarafından yapıldı. Ee, gerçeğiyle birebir arkadaşlar. Bu yanındaki yıldız lambalardan tutun. Ee, şu şekilde saat kulesi de var. Ee, hatta bu ikisi birlikte görünüyor. Yani güzel bir fotoğraf manzarası. Karesi çıkabilir sizlere. Ee, karşı tarafta saat kulesi. Yine aynı şekilde lambaları calamlar ve bir işte figürü hemen ben de bir fotoğraf alayım buradan Evet şimdi otogara doğru tekrar geçelim oyun saatimizi 12 yapalım öyle 12 bu da sarı Hani demirlere kadar her şey yapılmış. Bunlarda aynı zamanda fizik var arkadaşlar. Hani bakın hani geldiğinizde otobüsü hani tekeri daymak bu ventile geldi. Maşallah diyelim. Gerçekten bente sesleri çok güzel. Evet bu kadar bente şimdi. Bak bir şehir turu yapalım. <Gülüyor> Polis amca, <Gülüyor> biz mi çıkalım? Bakın 27 lira. E, otogarlardaki ücret düzeninde büyük şehirlerde arkadaşlar 90 TL uygulayacağız. E, küçük şehirlerde 27 TL olarak uygulanmış olacak. Onu da size söyleyeyim. Şimdi şöyle dış kameradan e, size göstererek hani ufak bu soldaki şekillerde hani tırtırlarda hani yine ses geliyor arkadaşlar bilginiz olsun. Şöyle Yozgat'ın şehir çıkışını diğer şehir Ankara-ı Ankara Ankara doğru. Sizinle gidelim. Sağını soluyayım. Böyle hani Yozgat'ın bu caddesi binalar tarafından böyle hani sıkıştırılmış bir cadde arkadaşlar. Sağında solunda hep binalar var. Şöyle binamızın hani kendi logomuzla artık her yere koyuyorum. Sana bahsettiğimiz biraz önce fotoğrafını gösterdik Youngzkat figürümüzde köprünün üstünde arkadaşlar. Yankıya gel. Ee, sol tarafta bir hani e, köprüye girmeden önce bir market tarzı yerimiz var arkadaşlar. Burada otopark var, size otopark yaptım. Otobüslerini isterseniz buraya koyabilirsiniz. İsterseniz şurada bir otopark yeri var. Kırlarınızı park edebilirsiniz arkadaşlar. Burada yine otobüslerinizi hani giydirebileceğiniz BPA reklam var arkadaşlar. Ee, yanlış hatırlamıyorsam bunun açılımı... Bebedros, Burak ve Abdullah reklam. Hani Burak bakmaz arkadaşlar, bu bizim hani ekibimizin üç tane e, değişilmez kaplamacısı otobüsleri giydir, giydiren arkadaşlarımız. E, tek şu an ne hani kullandığım otobüsü de tekrar Abdullah Zengin arkadaşıma teşekkür ediyorum. Benim isteğim şeklinde bana hazırladı. Sağ olsun bütün reklamlarına kadar. Artı lisesinde reklamını yapmış oluyoruz ama olsun. Gerçekten çok güzel bir otobüs. Sıra ve 15DH'de zaten biliyorsunuz hani herkesin gönlünde ayrı bir yeri var. Olay zaten bu cadde. Her şey bu caddenin üzerinde arkadaşlar. Yine arka sokaklarını gezebilirsiniz ama hani oralar hani düzenlemeyle yapılmış. Hani şu şekilde... Şekil olarak göstereyim size. Şu sol tarafı ilginç bir yer yaptık arkadaşlar. Kastenden de bir geçelim. Buradan hani, e, sol tarafa hani girdiğinizde Reklam tabelamızda yine orada. Hem benzin alabileceğiniz bir yer hem de böyle hani şeyler arası yoldan geçerken dinamit tesis olarak kullanabileceğiniz bir yer var arkadaşlar. Böyle benzin alabilirsiniz. Hani şu an orada hani trafik alan arabalar var. Trafik de var içeride aynı zamanda. Düzenledi. Ya da buralarda e, dinamit arası şeklinde Tırlar için sağ tarafta yerimiz var. Tırlar ve otobüsler için. Puntağını kavakmışız. sıfır kamerasından burayı tekrar göstereyim arkadaşlar. Binaların arasında böyle bir dinlenme, tarz, dinlenme istasyonu tarzında bir yerin hem benzinlik olarak kullanabilirsiniz. Benzin alabiliyorsunuz hem de Otobüs ve da ilgili bir hani park alana diyebiliriz burayı. Evet arkadaşlar. Ee, size Yozgat ilimizi ee, göstermiş oldum. Şöyle tekrar iki ara iki tur zaten yani Kaza yapmışlar. Şöyle gündüzlerini tekrar trafikten gideyim. Ve hani videomuzu şey burada itfaiye polisimiz servisimiz tabelalarımız ve Yozgat ve karşıda gördüğünüz üzere saat kolesi arkadaşlar Şu gördüğünüz güzel model gerçekten oyuna harika bir şekilde aktarılmış bunun için eee Umutcan arkadaşıma tekrar teşekkür ediyorum. Bu arada hani karşıda stadyum varmış. Stadyumu göstermişmiş. Göstermemişim sizlere. E, tam şeyin karşısında Otogar'ın karşısında stadyum var. Hani stadyumu da e, bilenler bilir. Durum bu şekilde arkadaşlar. Yozgat'ta böyle ufak oldu ama e, en azından birebir otogarı oyunda var. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Haritamızdaki ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Burada hani, otogar kavşağındaki e, şeyler yapıldı. E, tabelalar. Tabelalar önemli biliyorsunuz. Oyunu, oyunu gösteren, e, haritayı gösteren en büyük, en önemli etmenlerden biri tabelalarımız. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın di herkese iyi haftalar diliyorum